Dizi, sıralanmış bir sayı listesi demektir. Örneğin, sonlu bir dizim olabilir, yani sonsuz adet sayımız yok demektir. Diyelim ki, 1 ile başlıyorum ve 3 toplayarak gidiyorum. 1 artı 3 eşittir 4. 4 artı 3 eşittir 7. 7 artı 3 eşittir 10. Ve diyelim ki, dizide sadece bu 4 terim var. O zaman bu diziye sonlu dizi deriz. Sonsuz bir dizim de olabilir tabi. Sonsuz dizi örneği için de 3 ile başlayalım ve 4 toplayarak gidelim. Mesela 3, 7, 11, 15. Her seferinde aynı sayıyı eklemek zorunda da değilsiniz tabi. Daha süslü dizilerde de keşfedeceğiz. Her seferinde aynı sayıyı eklediğiniz dizilere bu arada aritmetik dizi diyoruz. Bunları ayrıntısıyla inceleyeceğiz. Ama bunun sonsuz olduğunu göstermek için, bu örüntünün, bu şablonun devam ettiğini göstermek için üç nokta yan yana koyuyoruz. Bunun anlamı örüntünün sürdüğüdür ve buna sonsuz dizi diyoruz. Dizileri belirtmek için kullanılan değişik notasyonlar var. Ben de sizi bu notasyonlara ve bir diziyi nasıl tanımlayacağımıza alıştırmak istiyorum. Şöyle diyebiliriz, bu A alt simge k dizisi k 1'den 4'e giderken şu diziye eşittir. Böyle düşündüğümüzde bu sayıların her birini bir a terimi olarak yazabiliriz. Buradaki a alt simge 1 olur. Şu ikinci terimdir a alt simge 2. Sanıyorum anladınız. A alt simge 3. Şuradaki de a alt simge 4. Bunun belirttiği sadece a alt simge k'daki k değerlerinin 1 ile 4 arasında değer aldığı, birinci terimden dördüncü terime. Dizinin terimlerini açık olarak yazmadan da diziyi tanımlayabilirdim. Dizi, fonksiyon notasyonuna benzer bir şekilde de belirtebilirdim. Yani, a alt simge k, k 1'den 4'e derdim. Ama buraya sayılar yazacağıma, a alt simge k'nın k cinsinden bir fonksiyona eşit olduğunu yazardım. Şimdi bakalım, k 1 olduğunda 1 elde ediyoruz. k 2 olduğunda 4 buluyoruz. k 3 olduğunda da 7 elde ettik. k 3 olduğunda 3'ü 2 kere toplamış olduk. Şimdi daha açıkça belirtelim. Bu artı 3 idi, bu da artı 3'tü. Burada da artı 3 var, yani k ne olursa olsun 1 ile başlıyoruz ve 3'ü k eksi 1 kere topluyoruz. Yani şöyle diyebiliriz, bu eşittir 1 artı k eksi 1 çarpı 3. Belki de 3 çarpı k eksi 1 yazmalıydım ama neyse aynı şey. 3 çarpı k eksi 1. Böyle yazalım. Şimdi bu ifadeyi doğrulayabilirsiniz. k 1'e eşit olduğunda 1 eksi 1 eşittir 0. Yani a alt simge 1 eşittir 1 k 2'ye eşit olduğunda 1 artı 3 eşittir 4 bulursunuz. k 3 olduğunda ise 3 çarpı 2 artı 1, 7'ye eşit olur. Yani ifade doğru terimleri veriyor. Bu fonksiyon notasyonuyla da diziyi tanımlayabilirsiniz. Burada şunu vurgulamak istiyorum. Burada aslında bir fonksiyon tanımlamış oldum. Eğer daha geleneksel bir notasyon kullanmak isteseydim, ak derdim. Bulmak istediğim terim k konumundaki terim ak eşittir 1 artı 3 çarpı k eksi 1. Bu aslında tanım kümesi pozitif tam sayılar olan bir fonksiyon. Peki bu diziyi nasıl tanımlarım? Genelde a kullanılır. b alt simge k da kullanabilirim ama yine a kullanayım. a alt simge k yine birinci terimle başlıyoruz. Yani bu a alt simge 1. Bu a alt simge 2 ve sonsuza kadar gidiyor. Veya bir fonksiyon olarak da tanımlayabilirdik. a alt simge k, k 1 ile başlar ve sonsuza gider. 3 ile başlıyoruz ve 4 topluyoruz. İkinci terimi bulmak için bir 4 ekledik, üçüncü terim için 2 kere 4 ekleyeceğiz. Dördüncü terim içinse 3 kere 4 topluyoruz, yani ekliyoruz. Yani 4'ü terim konumundan 1 eksik kere topluyoruz. Yani 4 çarpı k eksi 1. Bu sonsuz diziyi böyle de tanımlayabiliriz. Bu iki diziyi de açık fonksiyon olarak tanımlamış olduk. Bu bir açık fonksiyon. Peki bu diziyi başka nasıl tanımlayabiliriz diye sorabilirsiniz. Özellikle böyle bir aritmetik dizimiz varsa öz yineli olarak da tanımlayabiliriz. Şunu bilmenizi istiyorum, her dizi hem açık hem de özineli fonksiyon olarak tanımlanamayabilir ama birçoğu iki tanımla da belirtilebilir. Özellikle de aynı sayıyı ekleyerek terimler elde ettiğimiz bu aritmetik dizi gibi dizilerde. Şimdi özineli tanıma bakalım. Alt simge k, k 1'den 4'e gidiyor. Özineli bir tanım kullanacaksanız birinci terimin değerini tanımlamanız gerekir. A, alt simge 1. Eşittir 1. Sonra da diğer terimleri bir önceki terim cinsinden tanımlarsınız. Yani a alt simge k eşittir bir önceki terim. Yani a alt simge k eksi 1. Bu bir önceki terim. Bu dizide her seferinde 3 topluyoruz. Şimdi bunun nasıl işlediğine bakalım. a alt simge 1'i tanımladık. Birisi k eşittir 2'yi sorarsa a alt simge 2 eksi 1. Yani A6 simge 1 artı 3 deriz. A6 simge 1'in 1 olduğunu biliyoruz. Yani 1 artı 3 eşittir 4. Peki A6 simge 3 nedir? A6 simge 2 artı 3 olacak. A6 simge 2'nin 4 olduğunu bulduk. 3 toplarsak o zaman 7 çıkıyor. Zaten diziyi ilk yazdığımda aklımdan bu işlemleri yapmıştım. ile başlayıp her terim için 3 eklemiştim. Peki bu dizinin öz yine'li tanımını nasıl buluruz? A alt simge k, k birden sonsuza gidiyor. A alt simge 1 eşittir 3. Ve her sonraki terim A alt simge k eşittir A alt simge k eksi 1 artı 4. 3 ile başlıyorsunuz ve ikinci terimi istiyorsanız, birinci terim artı 4 diyorsunuz. 3 artı 4 eşittir 7 ve 4 eklemeye devam ediyorsunuz. Buradaki öz iğneli bir tanım. Önce başlangıçtaki terimi tanımlıyoruz ve sonraki her terim bir önceki terim cinsinden tanımlanıyor.